7 yıl önce heyecanla Tillo'da altyapı yapıldı. İşte Doğal gaz geldi. İşte şurada bir yürüyüş yolu yapacağız. İşte burada bir kafeter yapacağız. Bir lokanta yapacağız. İşte burada bir konuk evi yapacağız falan. Heyecanlarını anlatıyordum. Hatırlıyorsunuz belediye binamız yoktu, aracımız yoktu, büyük yüklü bir şekilde borçlarımız vardı. Herkes ben ne zaman buradan gideceğim, kaçacağım. Benim burada hayat hakkım kalmadı artık burada ekmek yiyemiyor. Niyetinde olup işte İstanbul metropolere kaçmak istiyor. Biz bu göçü durdurmak için biz neler yaparız falan. Altyapıdan başladık böyle adım adım önce nüfusu kaçışını, yani nüfusun buradan gitmesini önledik. Şimdi geriye bir dönüş başladı. Bu bizi çok sevindiriyor. Ama bu projelerimizin adım adım böyle sırayla böyle bir program şeklinde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim bu altyapı problemleri falan bildikten sonra iki tane tarihi mezarlığımız var. Bu tarihi mezarlar da ciddi bir ziyaretçi akınına vuruyor. Bizim bu büyük mezarlıklar, Fakrullah Hazretleri, Şeyh Mücahit Hazretleri'nin, türbelerin çevrelerinde tarihi mezarlar vardı, bunlar yıkılmıştı, bunlar toprağın altında kalmıştı, onların kazılarını yaptık, tekrar ayağa kaldırdık, onun okumalarını yaptık, onları düzelttik, düzenledik, sonra mezarlığın içerisindeki Peyzajı yaptık, bitkilendirdik, sonra onların sulama sistemlerini falan çektik. Şimdi mezarlıklarımızın duvarlarını yeniden organize edip yeniden değiştireceğiz. Şimdi onun dışında işte bisiklet yolumuz var. Kale bölgesine giden yolun üzerinde 3 kilometrelik bir bisiklet yolumuz var. İnşallah onu bitirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada Hasya Hatun Türbesi var. Onun türbesi de özellikle Siirtli vatandaşlar tarafında çok uğrak yeri ama maalesef mezarlığın içinde piknik alanına dönüşmüştü. Bu bizi rahatsız eden bir durumdu. Aslında orası bir ibadethanı. Şimdi onun çevresinde 40 dönüm üzerinde bir millet bahçesi yapıyoruz. O da %60'lara geldi. Oraya muhteşem bir millet bahçesi yapacağız. Siirt'ten gelen vatandaşlarımız, dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz gidip orada ibadetlerini yapacak, ziyaretlerini yapacak. Daha sonra eğer piknik yapmak isterlerse... Çok güzel bir millet bahçesi kurmuş olacağız onlara. Gidip orada günlerini tamamlayacaklar sonra gönül rahatlığıyla evlerine gidecekler.